Bu videomuzda hacimler için kullanılan metrik birimler üzerinde duracağız. Yani bir cismin 3 boyutta kapladığı yeri düşüneceğiz. Hacimler için kullanılan temel ölçü birimi litre. Litreyi gözümüzde canlandıralım. Eni, genişliği ve yüksekliği 10 santim olan bir küp alırsanız, bu küpün hacmi 1 litre olur. Eni 10, genişliği 10, yüksekliği 10 santim. Günlük hayatta litre ile karşılaştığımız başka bir örnek düşünelim. Mesela marketten, süpermarketten ya da bakkaldan 2 litrelik ayran ya da süt alıyorsunuz. Şimdi bu şişeyi bir güzel çizelim şöyle. Evet, benzedi mi? Eğer bu şişenin yarısını düşünürseniz, bu 2 litrelik ayranın yarısı da 1 litre eder. Metrik sistemde temel ölçü birimi olan litrenin önüne gelen ön ekler var. Mesela desilitre, santilitre gibi. Ama litreden küçük hacimleri ölçerken, en çok kullanılan birim mililitre. Mili'nin 1 bölü 1000 anlamına geldiğini daha önce de öğrenmiştik. Yani mililitre, litrenin binde biri. Veya bir litrede 1000 mililitre var diye düşünebilirsiniz. Bir mililitrenin ne kadar yer kapladığını düşünelim. Yine bir küp alalım. Bu sefer küpün kenarları birer santim olacak. Eni 1 santim olacak, boyu 1 santim olacak, yüksekliği yine 1 santim olacak ve bu küpün hacmi 1 mililitre. Millilitre ile ölçülen şeyler neler? Mesela ilaçlar. İlaçlar mililitre ile ölçülüyor. Öksürük çurubu içerken kaşıkta yer alan ölçüler mililitre cinsinden. Yemekler. Bir yemek tarifinde çok az kullanılan malzemeler için yine mililitre ölçüsü kullanılıyor. Peki, litreden daha büyük hacimleri, daha büyük hacimleri ölçerken, hangi birimleri kullanacağız? Metrik uzunluk birimleri için kullandığımız önekleri, metrik hacimler için de kullanabiliriz. Dekalitre, hektolitre gibi. Ama litreden büyük olan hacim birimleri arasında, en sık kullanılan kilolitre. Kilo eki ne anlama geliyordu, onu da hatırlayalım. Bin anlamına geliyordu. Kilo, ön eki, bin anlamına geliyor. Yani 1 kilolitre 1000 litreye eşit. Evet, bunu da gözümüzde canlandırmak istersek yine bir küp düşünelim. Küpün kenarları bu sefer bu örnekteki gibi 10 santim değil, 1 metre olacak. Küpün kenarları 1 metre. Eni 1 metre, boyu 1 metre, yüksekliği 1 metre olan bir küpün hacmi 1 kilolitre. Peki kilolitre ile neleri ölçebiliriz? Örneğin bir havuzdaki su miktarını ölçebiliriz. Thema